Bugün değerli bir konuğumuz var. Değerli şair Ozan, aşığımız, ekranlardan tanıdığımız Yener Yılmazoğlu beyefendi. Meltem TV'de çok eski yıllarda kendilerini çok izlemişizdir. Çok muhabbet almışızdır. Sarı tel programı. Hemen deme kafalara gönüllere kazınmış ki bizim de Sarı tel programıyla Yener Yılmazoğlu beyefendi yani Medya camiasında üstün güzel hizmetler ortaya koydular. Evet Yener Bey malumunuz 14 Nisan rahmetli Profesör Doktor Aydar Baş hocamızın bir yıl olacak rahmeti rahmana kavuştuğu gün. Allah şefkatlerinden bizleri mahrum eylemesiniz. Sizin de bir arkadaşlığınız, bir ahbaplığınız, bir dostluğunuz oldu Sayın Profesör Doktor Aydar Baş hocamızla. Evet, Saz'a söze geçmeden evvel bir düşüncelerinizi alalım Haydar hocamız hakkında. Mekanı cennet etsin. Bir efsane geldi gitti. Bu dünya fani dünya. Bir gün gelen bir gün gidiyor. gidiyor. Haydarbaş hocam gerçekten bir kültür adamıydı, kültür insanıydı. İyi bir siyasetçiydi, iyi bir gönül adamıydı. Mekanı cennet olsun. Allah'a böyle sevdiği kullar irken alır. Derler ya, Allah'a sevdiği kurunu aldı ama yüreğimizde, sevenlerinin yüreğinde büyük bir iz bıraktı. Nurlar içinde yatsın. Ben buradan tekrar ailesine, çocuklarına yine e, taziyelerimi bildiriyorum, Allah sabırlar versin diyorum. Şimdi şöyle bir insandı, bak ben Ozan olarak, yani biz o zaman 6-7 tane şey vardı, televizyon vardı, televizyon kanalı vardı, yani ruhsal televizyon vardı. Onların bir tanesi bize kapısını açmadı. Bu kültüre kapısını açmadı. Ama hocamın çok güzel bir rafı vardı der Derdi ki bir insan bakın diyordu. Bir insan zengindir, fakir olur. Yine çalışır, zengin olur. Bir insan vatan elden gider. Ama sen o vatanı geri alamazsan oğlun alır. Oğlun alamasa torunun alır. Eğer bir insanın bir memleketin kültürü elden giderse, onun geri gelmesi mümkün değil diyerek o televizyonun kapılarını sonuna kadar bizim kültürümüze aşıklık geleneğini açtı. Allah o dünyada utandırmasın. Allah mekanını cennet etsin. Ve eğer aşıklık geleneği de ben 11 yıl hocamın televizyonunda Meltem televizyonunda, mesaj televizyonunda program yaptım. Hocam o kapıları açtıktan sonra bizim aşıklık geleneği Aşıklık küldürü bugüne kadar geldi. O zaman tam böyle bitmek üzereyken hocam o kaplarını bize açtı. Bu birincisi sevgili dostum bakın. İkincisi çok iyi bir siyasetçiydi. Şimdi hocamın yabancı, de ecnebi derler rahmetli babam dedi. Ejnebiler hocama bütün kapılarını açtı. Hocama kaplarını açarken hocam gitti ta Ejnebilerde. Hatta hocamın o bilgisi Ejneplerde meclislere meclise kadar çıktı. Neden olduysa bizim siyasetçilerimiz, bizim başımızdaki olan insanlar bir hocamı duymadılar ya Allahsızın duymadılar. Orta Doğu dünya Rusya duydular, onlar duymadı kardeşim. Yani ben ölümünde de o kadar üzüldüm ki ölümünde birkaç tane kanalda böyle verildi. Ya ölümünden bile korktular adam. Sağlığını bırak kardeşim. Yani ben, ben çok yaralıyım böyle hocam üzerine konuştuğum zaman Allah mekanını cennet etsin. Gerçekten bir gönüllü insanıydı. İyi de bir şairliği vardı. Ben her zaman dua ediyorum hocam diyorum Allah seni o dünyada utandırmasın. Allah mekanını cennet etsin. Bizim kültürümüz tam kaybolacağı sırada bu geleneğimiz sonuna kadar kapıları bize açtınız ve orada yıllarca program yaptık. ...yıllarca biz özümüzü anlattık, özümüzü. Bugün hocama sordum, dedim hocam... ...bir şey soracağım dedim, bu bu saç çalmak günah mı dedim. Böyle baktı, bana güldü. Dedi ki... ...Yener'ciğim, sana bir şey söyleyeyim dedi. Bıçakla dedi, adam da öldürürsün... ...ekmek de kesersin. Yani bu sazı eline alıp bardaktan su da içersin bardakla... Bilmem, rakı da içersin. Şimdi sen bunu nasıl güzelsin, ee. e, güzellik yaparsan onun günahı yoktur. Biz de elimizden geldiği kadar hep böyle e, evet. iyi şeyler işledik tabii ki. Allah razı olsun. Hocamızın sayesinden çok ekmek geldi. Bütün aşıklar arkadaşlar da bende. Benim <gülüyor> uslam da Murat Çobanoğlu. E, hocam da çok severdi onu. İkisi de e, bu dünyadan göç etti, gittiler. Allah o dünyada Onların mekanlarını cennet versin diyorum. Her ikisine de diyorum ben. Çünkü çok severdi ben. Uslan da çok severdi Haydarbaş hocamı. Her ikisinin de buradan ailesine tekrar tekrar ne diyorum? Allah sabırlar versin diyorum. Ve bir de Meltem Mesaj Televizyonu'nda çalışan bütün dostlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Sizler hep özlemişiz. Hocam şimdi bizim programlar hep izlerdi bana açık ve net derdi. Derdi ki enerji Sarı tel programını, Aşıklar programını özellikle yani bir işim olmazsa televizyonumu açardım karşısındadır ve programdan sonra da buradan çok selam gönderiyorum. Mustafa kardeşimiz o zaman şey yönetimde Mustafa bize telefon açardı. Derdi ki ya bugün program çok güzelmiş. Hocam program bitinceye kadar sizi izlemiş. Ki ben de bunları bana ulaşamasa Murat abiye, Murat Çoban biz program yaptık orada. Ona iletirdim. Şimdi hocamın her yeni çok farklıydı. Baştan ne dedim? Dedim ki hocam bir efsaneydi. Bir efsane geldi gitti ama o efsanenin kadrini kıymetini bilen bilir. Bilmeyen de, de dedin ya işine gelen duydu, işine gelmeyen duymadı. Hocam kültürü çok severdi. Örf adet geleneklerimizi çok severdi. Vatanını... Milletini, bayrağını çok severdi. İyi bir Atatürkçüydü. Bunu da söyleyeyim buradan. Hocam Atatürkçüydü. Çok iyi bir Atatürkçüydü. Atatürk'ü de severdi. Bak bizde bir şey var. Bak sevgili kardeşim. Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi benim gören der ki ya acaba Yener'in fikri nedir? Yener İlmazoğlu. Ben 25 yıldır hiç ara vermeden televizyon programı yapıyorum. Bunu bilin. Benim fikrimi soran vefalı dostum. İlhamların çoğunu da hocamdan almışımdır. Benim fikrimi soran vefalı dostum. Ben sağın soluyum, solumda sağır. Fikir bahçesince yıllarca esnin. Ben sağın soluyum, solumda sağır. Fatih benimdir, sultan da benim. Şehit olup yurtta yatan da benim. Cumhuriyeti kuran, atan da benim. Ben sağın soluyum, solumda sağır. Alın teri olan varlık da benim. Ezilen de benim, yokluk da benim. Bu vatan benimdir, bayrak da benim. Ben sağın soluyum, solumda sağır. Yılmazoğlu der ki yazan güzeldir. Seherde okunan ezan güzeldir. Kardeşçe yaşıyorsak bu düzen güzeldir. Ben sağın soluyum, solumda sağır. Benim hocamın izindeyim. Hocam Atatürkçü. Hocam Atatürk'ü de sever. Bu vatanı, bu bayrağı seven bir insandı ama... ...kültürümüzde daha çok severdi. örf adetlerimize, gereklerimize gerçekten... ...çok saygı duyardı, çok emek verirdi. Abi siyasetçilerden de... ...şimdi birisi de bir çıkıp karşısına konuşmadı ya. Ya bir karşısına çık kardeşim. Konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Ya bir de bu Haydarbaş hocanın bir karşısına çıkıp konuşayım. Niye konuşmuyorsun? Hani aşk var ya, aşklar... <gülüyor> ...atışma yaptığı zaman ne der? Atışma yaparlar. Hele bir dinle. Aslında dinliyor, dinliyor kardeş. Dinliyor, işine gelmedi ya. Kulak duymadı, duy. İşine gelmedi mi kapalı. İşine geldi mi kulak açıldı. Yani ben çıkardım, ana türküsünü okudu. Anamalayla söyle, Söylettirirdi. Mustafa hemen gelirdi. Yener abi bir Anamalayla istek var. Ya kimden var? Ya, o arada çok kalabalık dernekler bilmem tıklım dolu. Orada bir işaret verdi. Hocam demiş ben söylemem. Allah mekanını cennet etsin. Anamın kabristanın üstünde, mezarın üstünde söylediğim türküyü çok duyguyla derdi. Ben bunu dinliyorum, izliyorum diyordu. Ağzın yüreğin var olsun diyordu. Ben de diyorum nur içinde yap. Ey canım hocam diyordum. Ey Haydarbaş hocam. Acaba bak bu çok önemli diyor ki bir efsane diyorum bu dünyadan, efsane efsane. Bu dünyadan, bu Türkiye'den geldi de gitti. Ruslar da bizi hocamı dinledi. Avrupa'da dinledi. Birisi vardı Hüseyin isminde. Babası Hüseyin okumasını çok istiyordu. Bizim okul çağında. Ama Hüseyin'de bir şey yok. Kafada bir şey yok. Hüseyin okumasını çok istiyordu. Çalıştı, yedirdi, içirdi. Gaz lambasının altında, mum işinin altında. Aman hanımına derdi. Hanım amandır. Hüseyin ne isterse yap. Hüseyin okuyacak ya. Ve bir de 15 tatil oluyor. Hüseyin karneleri getir. Getiriyor. Dokuz zayıfı var. Adam çıldırıyor. Ulan yemedim sana yedirdim. İçmedim oğlum sana içirdim. Ya, bu nedir dedi. Adam yok canım. Bu, bu şeydir. Bunun öğretmenleri buna gıcık gitmiş. Yani, Onun için vermemişler. O on beş gün Hüseyin. iyi çalışacaksın. On beş gün sonra okul başlar başlamaz ben geleceğim seninle. Okula geleceğim. Hocalarını da çağıracağım. Bunu bir imtihan edin diyeceğim. Hüseyin tamam. Çalışıyor çalışıyor yiyor içiyor çalışmıyor abla kafa boş. Okula götürüyor Hüseyin elinden tutuyor. Hüseyin geldi. Kapıyı vurdu. Mekanı cennet olsun baba diyor. Ben tanıyanı bu olan bir olay. Şahidim. İçeri girdi Hüseyin de yanında. Dedi "Hocam buyur dedi amca." "Benim çocuğuma niye dedi aznok?" dedi. Dedi ki "Aha dedi meydan. Tak tahta tahtaya çiz. Çık. Hüseyin tahtaya çıktı. öyle bir basit soru sordu. İyi hatırlıyorum. Hüseyin böyle baktı, baktı. Sınıf hep parmak kaldırdı. Hüseyin'den ses yok. Öbür soruyu sordu. Herkesten parmak kalktı. Yine Hüseyin'den ses yok. Amca döndü dedi ki, ola Hüseyin. Oğlum dağ, taş, kar, tipi, sese geldi. Bir sese geldi. ya Sese geldi, etrafın bütün ses verdi. Sende bir parmak ses yok. Şimdi hocamın, o Avrupa, o Rusya, Azerbaycan bütün dünya sese geldi. Kulak verdi de bunlar kulak vermedi kardeş. Vermedi de vermedi hocam. Ne diyeyim ben? Öyle bir efsane geldi gitti haydar Haydarbaşım haydar gönülleri Haydar hocayım, haydar başayım, gönülleri baba yaktı gitti, haydar başayım, haydar hocam. bazen bahar bazen yazdı siyasette güzel sözdü bu kültürde bize izdi geldi gitti aydarbaşı Haydar başı Haydarbaşı geldi gittim Haydarbaşı <gülüyor> Gönüllerde vardır yasin Mirfaen güzel süsü, Yılmazoğlu sadık dostu, Çekti gitti Haydarbaşı, Haydarbaşı, Maydarbaşı Göçtü gitti Haydarbaşı, Mekanı cennet olsun. Yeah. <laughs> Geldim Gabrestan ana na nasret üzümde uyan da bala na ay layla dilayla Uzakdan gelmiş mi şemni uyku gözümde uyan da bala na ay layla dilayla Layla layla, layla layla, anama lay la lay la lay la ana ma lay bir zamanlar bana ey yer dil lay şimdi mende diyirəm ana ma Delkü türani dem iz oldu gitti necesi siyasete söz oldu gitti her zaman gönlünde baba göz oldu gitti layla ila la ila Ey hoca ma la her zaman gönülde ez oldu gitti la la la la uma der derken malı getirdi gam efkârı dostlar ile bitirirdi bu zalim korona nidem totu götürdü layla layla layla lay lay. kocama layla yi bu, bu zalim tot götürdü layla, layla, laylay. hocama canıma laylay.